Bu videoda yapmak istediğim ticaret dengesizliklerinin teoride serbest kur mekanizmasıyla nasıl dengeye gelebileceğini araştırmak. Şimdi diyelim ki başlangıçta geçtiğimiz videoda yaptığımız gibi Çin yuanı ile Amerikan doları arasındaki parite 10'a 1 olsun. Yani insanlar bu para birimleri arasında son işlem yaptıklarında 10 yuan 1 Amerikan doları değerindeymiş. Her dolar dediğimde tabii Amerikan dolarını kastediyorum. Şimdi İki girişimci düşünelim. Her iki ülkeden birer girişimci var. Çinli'den bahsedelim ilk. Çindeyiz ve bu girişimci oyuncak bebek üretiyor. Bebek üretiyor. Bu bebeklerden bir tanesini buraya çizeyim. Bu oyuncak bebeği karlı bir şekilde satabilmek için bunu 10 yuana satması lazım. Yani eğer bu bebeği Amerika'da 10 yuan karşılığında satabilirse, ki burada malların gönderilmesi, bu taşımanın hangi para biriminden ödeneceğinden falan filan bunlardan bahsetmeyeceğiz. Belki malları taşıyacak, Pasifik'ten taşıyacak olanlar da Çinlidir, taşıma bedelini yuan olarak alacaklardır ve tabiatıyla maliyetin önemli kısmı oyuncak bebeğin üretim maliyetidir. Ve tüm bu çalışanlar paralarını yuan olarak istiyorlar. Fabrikanın kirası, hatta kendi evinin kirası, her şey yuan ile ödenmek zorunda. Yani bu oyuncak bebeğin ne kadarı satması lazım? 10 yuan. Ve cari pariteye göre bu 1 Amerikan doları ediyor. Şimdi Pasifik'in öteki yakasına geçelim Amerika'ya gidelim. Diyelim ki burada da bir girişimci var ve yurt dışına satmak yani ihraç etmek üzere kola üretiyor olsun. Evet buraya da bir kutu kola çizelim. Ve aynı Çin'deki meslektaşı gibi buradaki girişimci de ürününü yurt dışına 1 dolara denk bir değere satması gerekiyor. Ki taşıma maliyetlerini, üretim maliyetlerini, mısır şurubu bedelini bunların hepsini karşılayabilsin. Bu girişimcinin de 1 Amerikan dolarına satması lazım. Ve bu girişimci de dolarla ilgileniyor. Zira ev borcunu, personelin maaşını dolarla ödemesi gerekiyor. Belki taşımada kullandığı firma da sadece dolar kabul ediyordur. Yani her iki girişimci de olaya bu şekilde bakıyorlar. Şimdi diyelim ki cari kurlarla bu oyuncak bebekler için Amerika'da olan talep 100 adet. Bu ihracatçı olan girişimcimiz. Ha, çok basitçe anlatacağız. Sadece ihracata odaklanmışlar. Cari pariteye göre oyuncak bebek üreticisi için Amerika'da 100 oyuncak bebek talebi var. Bu ne anlama geliyor? Bunun anlamı üretmiş olduğu oyuncak bebekleri 1 dolara satabileceği, ki bu da 10 yuana denk ve diyelim ki önümüzdeki dönemde 1 ayda ya da 1 yılda bu oyuncak bebekleri bu fiyattan satın almak isteyecek 100 kişi olacak. Ve yine diyelim ki cari kura göre Çin'de bu kolalardan almak isteyecek 50 kişi var. Yani cari kurla Çin'de bu kolaların 50 kutusu için talep var. Tabii ki bunlar komik derecede düşük sayılar ama rahat anlayabilmek için bu basit sayıları kullanıyoruz. Evet, ve şu cari kur tanımını da yazayım. Yani dediğimiz şey şu, Çin'de girişimcinin 1 dolar alması lazım. Ve cari pariteye göre bu 10 yuan ediyor. Ve bu kolaları Çin'deki bir markete veya distribütöre kutusu 10 yuan'dan satacak olsa 50 kutu için talep var. Peki şimdi burada ne olacak? Sanırım şimdiden bazılarınız bir ticaret dengesizliğinin oluşmaya başladığını görmüşsünüzdür. Bakalım burada neler oluyor? Bu zaman zarfında Çinli girişimci Amerika'ya 100 oyuncak bebeği gönderecek. Şunu bir yazalım, burası Çin, buradaki de burası da Amerika. Amerika ne yapacak? Şimdi Amerika gönderecek. Hatırlayın, bunu Amerika'da satıyor. Yani her yuan, her 10 yuan 1 dolar ediyor. Her 10 yuan 1 dolar ediyor. Yani her oyuncak bebek için 1 dolar alacak. Yani oyuncak bebekleri için toplamda 100 dolar alacak. Ve sonra, oyuncak bebekleri için, bu 100 doları aldığında bunları yuan'a çevirmek isteyecek. Bu 100 doları yuan'a çevirmek isteyecek. Bu girişimci için şimdi olacaklar bunlar. İşleri gerçekten basitleştirmek için daha rahat anlaşılması için diyelim ki Çin ve Amerika arasında ticaret yapan sadece 2 kişi var. Şimdi burada sağ tarafta neler olduğu hakkında biraz düşünelim. Bu girişimci Çin'e 50 kutu kola gönderecek. Burada bir kutu kolamız var. Evet, kola. Bunlardan 50 tanesini Amerika'dan Çin'e gönderecek ve karşılığında eline ne geçecek bakalım. Malını Çinli distribütörlere satıyor. Onlar da mal bedelini Yuanla ödeyecekler. Böylece her kutu kola için cari pariteyle veya cari fiyatla eline 10 Yuan geçecek. Kutu başına 10 Yuan alıyor, 10 Yuan çarpı 50 kutu evet 500 Yuan edecek. Yani eline 500 Yuan geçecek. Ve sonra, evet bunu bir farklı farklı bir renkle yazayım. Masraflarını şimdi dolarla ödemesi gerektiği için bu 500 yuvanı dolara çevirmeye çalışacak. Şimdi almak istediği parite neydi, hedeflediği? Masraflarını karşılayabilmesi için ona 1 alması gerekiyor. Yani 500 yuvan verip 50 dolar alacak. Şimdi şunu bir tam bir netleştirelim. Bu girişimci her 10 yuvan için 1 dolar alacağını hesaplıyor. Ve 100 dolarını 1000 yuvana çevirmek istiyor. Şuraya yazalım. 1000 yuvan. Eğer bu zaman sürecinde ticaret işlemi yapanlar sadece bu iki kişi ise neler olacak? Bariz bir şekilde bu girişimcinin ABD'ye, Amerika'ya gönderdiği malların bedeli, bunun Çin'e gönderdiklerinden daha fazla, yani bir ticaret dengesizliği oluştu. Bunu dolar bazında düşünecek olursak, bu girişimci ABD'ye 100 dolarlık mal gönderiyor. Ancak, Diğer girişimci Çin'e sadece 50 dolarlık mal gönderiyor. Yani 50 dolarlık ticaret dengesizliği var. Çin, kendisine gönderilenden 50 dolarlık daha fazla mal ihraç etti. Eğer bunu Yuan bazında düşünmek isterseniz, 500 Yuan'lık bir ticaret dengesizliği var. Ve bu sebeple bu girişimci diğerinin işleminden daha yüksek bir tutarda doları Yuan'a çevirmek istiyor. Ama burada dikkat, Yuan'a olan talep, Doları olan talepten daha fazla. Peki şimdi ne olacak? Özellikle de eğer işlem yapanlar sadece bu iki kişi ise eğer sadece bu iki kişi işlem yapıyor olsa, iki kişi işlem yapıyorsa bu girişimci diyecek ki tamamdır şimdi 10 yuanım var ve bunları dolara çevireyim. Tabi aslında bu piyasalarda daha fazla, çok daha fazla katılımcı var. Neyse bu girişimcinin çevirmesi gereken tutar, diğerine göre daha fazla. Eğer gerçekten işlem yapanlar sadece bu iki kişi olsaydı, parasının tamamını yuan'a çevirmesi mümkün bile olmayacaktır. Çünkü piyasada za zaten sadece 500 yuan var. Bu girişimci eline 1000 yuan geçeceğini düşünüyor. Doğal olarak, eğer yuan'ın değeri yükselirse, bir önceki videoda gördüğümüz gibi, belki yuan çevirmek isteyen kişi sayısı artabilir veya dolar çevirmek isteyen kişi sayısı azalabilir. Şimdi bütün bunlar hakkında bir tekrar düşünelim. Bunun potansiyel bir ticaret dengesizliği oluşturması esas bunu düşünmemiz gerekiyor. Yani sonuçta Yuan için olan talep dolar talebinden daha fazla. Burada 1000 Yuan'lık talep var. Ama satılan Yuan miktarı sadece 500. Veya diğer taraftan da bakabiliriz. Sadece 50 dolarlık talep var ve satılmak istenen dolar miktarı da 100. Yani her halükarda bir dengesizlik var. Sonuçta ne olacak? Sonuçta bakış açınıza göre doların fiyatının düşeceğini söyleyebilirsiniz veya yuan fiyatının yükselebileceğini söylersiniz. Ve işlem dinamikleri de yine bir önceki videoda gördüğümüz gibi olacak. Buradaki girişimci yuanlarının bir kısmını satacak ve sonra diyecek ki dur bir dakika. Karşımdaki bunları almaya gerçekten çok istiyor. Ve onun üzerine, pekala neden her 10 yuanıma 1 dolar vermek yerine her 9 yuanım için 1 dolar vermiyorsun? Ya da 2 gün sonra neden her 8 yuanım için 1 dolar vermiyorsun diye soracak. Ve böylece yuanın değerini yükseltmeye devam edecek. Ve gittikçe dolar karşılığında her 1 dolar karşılığında daha az miktarda yuan veriyor olacak. Ve diyelim ki bu bir süre böyle devam etti. Şimdi bu ticaret dengesizliğini gerçekten incelemek istiyoruz. Ve diyelim ki bir noktada ki muhtemelen öyle olacaktır, piyasaya gitgide daha fazla katılımcı gelecek. Çünkü şimdi bu girişimci için yeterince yuan yok. Ama görebildiğiniz gibi yuanın fiyatı yukarı gidiyor. Ve tam da bu sebepten bu ticaret dengesizliği sebebiyle dolarlarını yuana çevirmek isteyenler Yuan'larını dolara çevirmek isteyenlerden daha fazla olduğu için parite değişiyor. Yuan daha pahalı hale geliyor. Eskiden 10 yuan 1 dolar ediyordu, şimdi belki 8 yuan 1 dolar ediyor. Şimdi bütün bu gelişmeler sonucuna geldiğimiz durum bu. Hepsi bu buradaki arz-talep dengesizliğinden kaynaklanıyor. 1 dolar için 8 yuan. Peki buradaki gerçek nedir? Bu girişimcinin oyuncak bebeklerini 10 yuan karşılığında satması gerekiyordu ki bu, bu da eskiden 1 doların karşılığıydı. Ama şimdi yuanlarını kaçtan satacak? 10 yuan'a satması gerekiyor. Şimdi parite 1 dolar için 8 yuan. Buraya kadar tamam mıyız? Şimdi bu oyuncak bebeğin maliyetini bir düşünelim. Şimdi bu oyuncak bebekler Amerika'da yuan değer kazanmış olduğu için eskiden bunlar 10 yuan idi ve çarpı her 8 yuan için 1 dolar ediyor. Yani bu eşittir, yuanlar birbirini götürüyor. Bunu kimya derslerinde görmüş olabilirsiniz. Onu 8'e bölersek sonuç nedir? 1 tam 1 bölü 4 ki bu da zaten 1.25 dolar eder. 1 dolar 25 cent. Oyuncak bebeklerin Amerika'daki fiyatının dolar bazında yükseldiğine dikkat edin. Şimdi biraz da buradaki kola üreticisinin durumuna bakalım. Bu girişimcinin maliyeti veya satmak zorunda olduğu rakam diyelim 1 dolar. Şimdiki parite neydi? Öbür türlü yazayım. E, dolarları sadeleştirmemiz gerekecek. Her 1 dolar için 8 yuanımız var. Dolarları sadeleştirelim. 8 kere 1. Çin'deki satış fiyatı artık 8 yuan olacak. Dikkat edin. Her iki girişimci de kendi lokal paraları bazında fiyatlarını değiştirmediler. Aslında fiyat değişikliği yok. Ama parite hareketleri yüzünden Yuan daha pahalandığı için Çinli üreticinin malları artık dolar bazında daha pahalı hale geldi. Ve Amerikalı üreticinin malları ise Yuan bazında daha ucuz. Peki bundan sonra ne olacak? Bu durumda ne olur? Fiyatı 1 dolarken Amerika'daki oyuncak bebek talebi 100 taneydi. Ama şimdi fiyat 1.25'e yükseldi. Ve bu fiyat, bu yüksek fiyattan artık Amerika'daki oyuncak bebek talebi artık sadece 50 tane düştü. Ve diyelim ki buradaysa eskiden Çin'de 50 kutu kola için talep varken çünkü fiyatı 10 yuandı ama şimdi fiyatı düştü. Ve şimdi tahmin edebilirsiniz ki talep var, talep artıyor ve şimdi bu girişimcinin mallarının fiyatı düştüğü için 50 kutuluk talep yerine belki bir rakam söyleyelim 80 kutuluk talep var. Belki şimdiki talep 80 kutu. Peki şimdi ticaret dengesizliğine ne oldu? Daha önce her iki para cinsinde de daha fazla oyuncak bebek alıyorduk. Eğer Amerika perspektifinden düşünürseniz ve daha az kutu kola gönderiyorduk. Ama şimdi daha az oyuncak bebek alıyoruz çünkü artık Amerika'da daha pahalı oldular. Ve daha fazla kutu kola ihraç etmeye başladık. Bu mantığın tam olarak nasıl işlediğinden emin değilim, bunu bulmayı size bırakıyorum. Ama bir para birimi gitgide daha pahalı hale gelirken, bu ülkelerin ihraç ettikleri malları olan talep düşüyor. Aynen oyuncak bebeklerde gördüğümüz gibi. Diğer yandan, diğer para birimi gitgide ucuzlarken, ihraç ettikleri malları olan talep artıyor. Çünkü diğer para birimleri cinsinden bakıldığında malları daha ucuz hale geliyor. Ve sonunda ticaret dengesizliği yerine, Ticaret dengesine ulaşıyoruz.